Sıradanlıktan uzak durun. Kova arkadaş çevresinden kimseye benzemeyen davranışlarla kolayca sıyrılın ve onun dikkatini çekin. Sevgili olmanın kısıtlayıcı ve sorumluluk getiren özelliklerini istemeyen kova sıradan bir arkadaş olmayı sürdürebilme rahatlığı ile en iyi arkadaşıyla biraz da beraber olmak ister. Keşfetmeye, yeniliğe, heyecana, hareketli yaşıma sonuna kadar açtıkları kapıların önünde kavga, gürültü, ayıklıcı karakterlere takılmayın. Kova erkeğinin hayatı evrensel enerjilerden, pozitif kaynaklardan beslenir. Geniş arkadaş kalabalığından serilip yerleştiğiniz kova erkeğinin kalbi itişmeye, çekişmeye gelmez, yüzünüzü güldürmez. Özgürlüklerinin sonsuza uzadığı ilişkinizde çatışma kısıtlamaya getirir ama kova asla kısıtlanmaz. Ağlama duvarına çevirdiğiniz, beni korusun diye bir bekçiye benzettiğiniz, tüm kararlarımda yanımda olsun deyip yaşam koçu ilan ettiğiniz sevgililerinizle ile mutluysanız, Size göre değildir bu erkek. Ama eylemlerin aranan kanı benim. Keşfetmek benim işim diyorsanız kova erkeğinin mutluluk dünyasında gezebilirsiniz. Birlikte gideceğiniz bir miting, nesli tükenen kuşları kurtarmak için yapacağınız bir eylem, onunla geçireceğiniz romantik bir günün anahtarı olabilir. Gecenin körü uykunuzdan zıplatan şarkılardan, çiçek görünüp, çelenk çıkan gösterişli hediyelerden değil, yakışıklı ve sakin duruşlu bir kova erkeğinin içinden çıkan miza ustasından, Yatak kumnazından bahsediyoruz. Kısa bir sohbetin ardından hayretlere kapıldığınız fikirler kova erkeğin ürünleri olur. Yani gecenin sürprizi ta kendisidir. Değişik zevklere sahip kova, zamansız olan yaşantısında kendini henüz bilmediği bir denize girmeye hazırlıyor gibidir. Kendi zamanının yemeklerini sever ancak klasik görüntü ve isimleriyle değil. Onun mutluluk kaynağı yemeğin kendisi değil, görüntüsü, ismi ve cismidir. Klasik sebzeleri kullanmanızdan hoşlanabilir ancak değişik şekillerde doğranmış, sıra dışı baharatlanmış ve abidik gubidik bir isimle yeniden hazırlanmışsa sıradan olmayan her şey onun ilgisini çeker. Henüz fikrinizin dahi olmadığı hobileri, en ilginç bilgi birikimiyle kova erkeği sıradan ve kolay erişebilir olana ilgi duymaz. Kova için yeni bir bilgi kapalı, zorlanıncaya kadar akıl almaz, duymak isteyeceği, isteyeceği kadar sizinle konuşur. Onu en çok aklınızla ve bilginizle etkilemeniz lazım. Henüz sıcaklığını bilmediği bu yeni denize giriş yapmak uzay gemisiyle gelmek kadar heyecanlı ve zorlayıcı olmalıdır onun için. Çalın kıyafetleriyle hem de en trend olanlarla tağlamaya sakın çalışmayın. Ancak cins takılar, sıradan olmayan kıyafetler, saçlar yenilikçi bir ruh haliyle koverkenin ilgi alanına girebilirsiniz. Kaliteli kıyafetler sever ama bilindik anlamda gösterişler haz etmez. O trend olmamış uyumu. Henüz beğeninlemiş modayı keşfetmek ister. Bunları unutmayalım. Kova Burcu erkeği dış görünüşe önem vermez. Güzel ve zeki kadınlardan hoşlanır. Kadın onu dinlemeli ve anlamalıdır. Tercihlerine ve isteklerine saygı duyacak, ona anlayışı ve uyumlu davranışlar gösterecek, ilgiyle yaklaşacak bayanlar arar. Eğitimli kadınlara daha bir ilgi gösterir. Kadınının eğitim düzeyi ve aklı ile övünür. Benim zekama ve bilgime uygun bir kadın, bana layık bir kadın diye düşünür ve böyle hayal eder. Kova erkeği ilişkilerinde sınırlamalar yapmaz. Memleket, din, dil, ırk gibi şeyler onun için hiç önemli değildir. Özgürlüklerinin kısıtlanmasından hoşlanmayan kova erkeği kıskançlığa gelemez. Kendini güvende hissettirecek kadınlarla evlilik yapmak ister. Onun için en önemlisi partnerinin arkadaşı olmasıdır. Kova burcu erkeği kimi zaman evliliği özgürlüklerinin kısıtlanması gibi görür böyle algılar. Kendi özgürlüğünün kısıtlanmasını istemediği gibi eşinin özgürlüğünü de kısıtlamaz. Beklediği ilgiyi ve anlaşı, anlaş, anlayışı bulamazsa evlilikten sıkılabilir. Çok romantik olmayan kova erkeği kadına en değer veren burç olarak söylenir. Eşine değerli olduğunu gösterir. Kovu erkeğinin çabuk sıkıldığını ve <gülüyor> burcun erkekleriyle evlenen kadınların her an her şeye hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemek gerekir. Genellikle geç evlenen erkeği erken yaşta evlilik yapsa da bu evlilik uzun sürmez. Kovu erkeği aslında çabuk karar vermez, gözlemler ve daha sonra yakınlık gösterir. Kimi zamanda ilişkilerinde çabuk kararlar alır ve çabucak bu kararlardan vazgeçer. Benzeri durumlarda kalp kırıklıkları yaşanabilir. Aslında bunu bilinçli yapmaz çünkü insanları kırmamak için özen göstermektedir. Kova ki evlilik hayatında maceracıdır ve sürekli yeni keşifler yapmak ister. Heyecanlı ve sürükleyici bir roman gibi bir evliliği olsun ister. Kendisine ayak uyduracak bir kadın ile uyumlu ve uzun süreli evlilik ister, bekler. Anlayışlı, kıskanç olmayan, yeniliklere açık ve maceracı biriyseniz bir kova erkeği ile evlilik hayatında sizi çok mutlu edecektir. Kova burcu oldukça hareketli yapıda olan ateş grubunda yer alan koç, aslan ve Yay burcuyla iyi bir uyum yakalar. Harabuk grubunda bulunan burçlar ile ortak özelliklerinden dolayı iyi anlaşır. Kova burcu için uyumlu bir evleri sürdürebileceği yine kova, terazi ve ikizler olabilir. Toprak grubu olan boğa, başak, oğlak ve su grubu olan yengeç, akrep ve balıkta iyi anlaşamaz. Uzun süre birliktelik yaşayabilecekleri partnerler ve en uyumlu ilişkileri Yay burcu kadınları ile olur. Kova burcu erkeğinin evlilik için seçebileceği en uygun burç Yay ve İkizler'dir. İkizlerin maceracı karakteri Kova için oldukça isabetli olur. Yaratıcı ve orijinal fikirlere sahip, keşfetmeyi, öğrenmeyi seven, eğlenceli bir erkek arıyorsanız Kova burcu erkeği sizin için uygundur. Kıskançlıktan hiç hoşlanmam, ben de kıskanmam, kısıtlanmak da istemem ve eşi de eşimi de kısıtlamam diyorsanız Kova burcu erkeği sizin için de uygundur. Kova Burcu erkeği kendini olduğu gibi kabul eden, düşüncelerini dinleyen ve destekleyen, özgürlüklerine saygı duyan kadınlar için uygun bir eş adayıdır. Kova erkeği ile evlilik yapmaya karar verdiyseniz ondan çok romantik sözler beklemeyin. Hayal kırıklığını uğrayabilirsiniz. Kova erkeği evlilik adayı olarak da zor olur. Babalık için de oldukça uygundur. Evleneceği erkeğin çok iyi bir baba olmasını isteyenler için bu özellik çok önemlidir. Kova burcu erkeği çocuğuyla arasında özel bir bağ kurarak çok iyi bir baba olur. Çocuğuna fikir ve bilgi mirasını bırakabileceği neslinin devamı olarak bakar. Çocuğunu en iyi şekilde yetiştirebilmek için tüm olanaklarını seferber eder. Kova burcu babaları en iyi eğitim verebilmek için sürekli uğraşır. Fiziksel olarak çok iddialı olmasalar da kendilerine özgü bir cazibesi olan Kova burcu erkeği esprili ve zeki erkeklerden hoşlanan kadınlar için oldukça çekicidir. Kolay erkeği bu yönün farkındadır ve her kadın onun için okunacak bir kitap gibidir. Oldukça sosyal bir kişiliktir. Arkadaşları ve dostlarıyla yenilikler peşindedir. Onlarla vakit geçirmek, eşinin de onlarla vakit geçirmesini veya ona izin vermesini, kısıtlamamasını ister. Çoğu zaman diğer kadınlarla olan ilişkileri sosyal ilişkiler olsa da Kova burcu erkeği her çiçekten bir bal almak ister. Lafın kısası kova erkeği için çok sadıktır demek biraz zordur. Ancak aradığı partneri bulmuşsa onu mutlu etmek için elinden geleni yapar ve o zaman çok sadık bir eş olur. Kova erkeği kendisi çok sadık olmadığı halde partnerinden sadakat bekler. Herhangi bir konuda aldatıldığını düşündüğünde hemen uzaklaşır. Entrikalardan hoşlanmaz. Yalan söylenmesine tahammül etmez. Eşinin yalanını yakaladığında onun için her şey bitmiştir. Mantıksal açıklamalar yaparak onu elinizde tutabilir. Neden sizinle kalması gerektiğini açıklayabilirsiniz. Her sevgililik süresi ne yazık ki evlilikte tabi sonuçlanamamaktadır. Sizi seçmesi ve hayatınız boyunca yanınızda olması için ona kaliteli nedenler sunmanız önemli. Evliliğe bakış açısı kararsız olan koverken ikna etmek için zeki ve akıllıca olmalısınız. Sizin mantık çerçevesinde hareket ettiğinizi bilmesi onun rahatlamasını sağlar. Dolayısıyla Kova Burcu erkeğini evliliğe ikna etmek mantığınızla beraber tahmin ettiğinizden çok daha kısa zaman alır. Burcu erkekleri ilişkiler konusunda çekingenliği ile ünlüdürler. Siz de bu çekingenliği kırarak hayatınızı ortak olması konusunda onu da sohbet edin. Evliliğin faydaları üzerine yapacağınız sohbetler onun rahatlamasını sağlar. Evlilik fikrinde ikna edebilmek istenen kovalar partnerlerine güvenmek isterler. Özellikle sadakat konusunda net tavırları vardır ve bu konuda sizin boşluk bırakmanızı tahammül edemezler. Buna dikkat edin. Kova erkeği için evleneceği kadının kendisine bakması, alımlı hanımefendi olması önemli. Ayakları yere basan, aynı zamanda şık ve nazik davranmasını bilen kadınlar, evlenecek kadınlar olarak kabul edilir onlar açısından. Nerede nasıl davranmanız gerektiğini ispatladığınızda eşiniz olmaya gönüllü olacaktır. Kova burcu erkeği, çevresinde bulunan bayanların hareketlerine çok dikkat eder. Yüzü gülmeyen, insanlarla konuşamayan, diyaloglarında ters savurlar takılan kadınlar kover erkeklerin itici bulduklarındandır. Evlenmek için doğru insanı aradıklarını ise bu konuyu ayrıca özen gösterirler. Güler yüzü, sevimli olmak kover erkeklerini evliliği ikna etmek için iyi bir adımdır sizin için. Çevrenizde devamlı şen şaklak bir kadının bulunması enerjisini yüksek tutmasını sağlar. Neşesi yüksek kadınlara karşı iyi duyar. Siz de bu konuda adım atın kısa süre içerisinde, içerisinde evliliğin gerçekleşmesini sağladığınızı görürsünüz. Kova evlilik için ikna etmek isterseniz iyi bir dinleyici olun. Ne kadar iyi bir dinleyici olursanız evliliğe ikna çalışmalarınızda o kadar hızlı sonuç verir. Birçok bayan erkeği dinlemek yerine kendi anlatmayı tercih eder. Nitekim erkeklerin çoğu da konuşkan kadınlardan hoşlanmaz. Siz de evliliğinizi şansa bırakmamak adına konuşandan çok dinleyici olmaya çalışın. Kola erkeğinin sıkıntılarını, sorunlarını, korkularını ve mutluluklarını dinlerseniz hayatı boyunca yanınızda kalmak ister. Evlilik fikrine uyum sağlamak bu nedenle oldukça kolay olur. Erkeğin dikkat ettiği ve bayanların pek çoğunun hassas olduğu güzellik kavramı kover erkekleri için de önemlidir. Eş adayı olarak kola erkeğini seçtiyseniz güzelliğinize her zaman özen gösterin. Bu konuda esnekliği olmayan ve dikkat, dikkat isteyen kovalar en az kendileri kadar enerji harcamanız gerektiğini bilir ve dile getirir. Güzel görünmek için temiz, bakımlı, alımlı olmalı makyajınızdan saçınıza kadar her konuya ayrı çaba harcamalısınız. Aksi halde evlilik fikri sizin için kolay olmaz. Dışa dönük olan kadınlar sosyal ortamlara rahatça adapte olabilen kadınlardır. Siz de onlardan biriyseniz kova kolayca ikna edersiniz. Sosyal ortamlarda sevilen kovaların çevresi bir aylık gelişmiştir ve geniştir. Hayatlarında olan kadınların da bu ortama adapte olması için uğraşır ve bunu hayalini kurar. Sosyal açıdan kendinize güvenmeniz, insanlarla rahat iletişim kurabilmeniz, kendinizi kolayca ifade edebilmeniz, kova erkeğinin evlilik fikrine sıcak bakmasını sağlayacaktır. Kova burcu erkeği dış görünüşe önem vermez. Güzel ve zeki kadınlardan hoşlanır. Kadın onu dinlemeli ve anlamalıdır.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 Beklediği ilgi ve anlaşı, anlaş, anlayışı bulamazsa evlilikten sıkılabilir. Çok romantik olmayan kov erkeği kadına en değer veren burç olarak söylenir. Eşine değerli olduğunu gösterir. Kov erkeğinin çabuk sıkıldığını ve <gülüyor> burcun erkekleriyle evlenen kadınların her an her şeye hazırlıklı olmaları gerektiğini söylemek gerekir. Genellikle geç evlenen kov erkeği erken yaşta evlilik yapsa da bu evlilik uzun sürmez.